Bize Memlekette ben milletimiz emekli. Derece hemen çaldım. Ben yukarıdaydım. Derece kasıyordum. Kulaklığımı aldım. Daha iyi ses al, ses almek için size. Buldum diye başladım. Ve çok feci kasıyor. Bunu ben görüyorum. Bir dakika basayım. Yo harbi feci kasıyor. Fasiyeti çok yükseltmiş. Kafanı biraz ağzına yakın tutacağım. Bu ambilansa gördüğünüz gibi. Ve tabii ki de eminom dördünüz. Bu ambilomuzun en iyisi kimlerinden bir tanesi. Hatta en iyisi bile diyebilirim. Ateş var. Ateş de güzel. En iyisi bu yani bence bir tane daha var, o kasayı bir arttırıyor, bir iki arttırıyor. Bir arttıran şey var, e, lobide gösteri var ama kullanmıyorum. Savaş önemli, lobide gösteri önemli değil. Ama en fıkıkla değişirim tabii ki de. Bu benim özelliğim, en fıkıkla değişirim. Şimdi o tane sığa gelecek anı fıkı. O Yok adam loot'u var. Gebertmişler adamı. Oğlum bir şu sg sbg'yi alamadım. E, sen. Evet, drone bize geldi. Ama kimse yok. Mu? Sol tarafta kimse yok. Tabii önümü bilmem. Bu yeni bir seri olacak. Adında büyük hedef büyük bugün. Hebev hebev ne güzel. Biraz şey yapabilirim. Arkadaş bazı büyük youtuberlardan kafaya çekmiş olabilirim. Kusuruna bakmayın. kim aygül. Bakın arkalı. Oha. Lan. Hile misin lan? Bu ne? Ermen Türk müsün? Ay atalım Türk'e. 2 maç yapacağım. Çünkü birinci de şeyi bulamamıştım. Ben kaç artı aldığımı göstereyim. Çünkü birazayım 1 rankındayım. O yüzden böyle 19. panlamca eksi yemiyorum. Bir de videoyu durduracağım. Alan açayım daha rahat olsun sizin için. Ondan sonra geleceğim. Hemen başlayacağız video. Evet böyle devam ediyoruz. Ara artası geldim bu sefer. Mat olsa da çıkmaktan be. Matı olsa en işlek yerine Solda adam var. Sağda adam var. Kaç kişi var şu an? Şu an arkamdan gelmek kişi var. Karşılar, beni bırakın. Ben direkt bodosluğum atavus edeyim. Salın beni. Sal. Sen doyavayın. Tamam. Sıkıntı yok. Otavus biraz sıkıntı yer biliyorsunuz. Aşağıda fidelsiz var bu arada. Fidelsiz deneyeceğiz aşağı doğru. İstememede korkuyorum biraz. Hadi bakalım. Kazanımız mübarek olsun. Şimdi biraz yük yapacağız Başka post'a gitmeyeceğiz öyle. Tamam, en az 4 bulduk. Hadi çatalı daha Biraz şöyle biraz yaraştıalım. Şimdi daha fazla kasıyoruz. Hem alandan dolayı hem de şeyden Hem de videoyu hemen ilk başlattığım onun için diye o zaman başlattığım için dereceli yapılan silah geldi bu da çok saptı oldu bence dereceli desin sanırsız mermilli silah var yani ben çok beğenmedim onu şu kayganlıktan inanın var mı Giden varsa gitmem ben bak harbi diyorum gitmem çünkü bak ben bugün elmas olmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle olamayacağım ama katayım dört rahat olurum. Elmas biraz var. Zaten elmas oynuyoruz o ranklarından birisi. Şuan gidiyoruz. Bu arada niye joker? Niye böyle bir Joker oyundan kaldırıldı. Bildiğiniz üzere. Şehir küpünüzü olsa bile Joker alamazsınız. Samurayla. Joker kaldırıldı. O yüzden ben bunu aldım. Bu daha iyi olacak. Joker çok şimdi hayaliydi zaten. Ama ben aldım. Şimdi üstüne çanta çıktı bu arada. Güzel. Ender tabiri aldık m 4 a bir, hasarı 2 arttıran bir şey var. Ya 1 ya 2 arttıran bir sikini var. Buz mavisi. O yüzden m 4 bir, biraz daha yoğun kullanıyorum. Şimdi, bak bu yumurtaları topluyorduk. Dereceli de varmış. Ben yani yok sanıyordum. ama alırım ben. Famasla değişirim. Biraz değişik bir oyunun stilim var. Hudum bile değişik ya yani. anlımız. ben bir ara dünya birincisi olan bir oyuncu gibi yaptım. Ya alıştım ona, bayağı önce başlamıştım burada. O da bayağı önce dünya birincisiydi. Bölge birincisi ya Asya ay, e, şey, Avrupa Sövren'in doğran bir Oyuncu Hala var herhalde. Ama Şeyde ben bilmiyorum. listede Yoktur. Büyük ihtimalle. Abi çok Boş loot yaptım ya. Bir de boş konuştum biliyorum. Hadi şimdi alanlara verdin bakayım alanı Brasilia e Tabii ki de tam merkezde alanda lan bu milin yanından vermiş tepeye atlayanlar durur biraz. Ayer abi tam da benim geldiğim yerin tersini attı bir mucize ya. Ben niye yemiyor? Bu da yeni köpeğimiz var simsar birinden çaldı mı adı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız Ya bilmeyin <gülüyor> Bir youtuber o da iyi bir kan kanalı var da Başarıların dağının Şimdi iki seviye Çatallı meşe falan of. Hadi be bu kulbede de alan yok Kıllı kıllı ne alanda ediyiz? Şu anda yelek alacağım? De. De adam azalmıyor. Bu renklerde zaten o kadar zor adamlar olmuyor mu yine de? Bazen sağlamlara dönük geliyorsun. Adam kahramamdan düşmüş. Bir iki kere oynamış bir çıkmış. Bir el daha yapıyor. Bir bakıyorum. 20 kil alıyor. Birinci o. Bilemezsin Allah'ın hikmeti. Şimdi bak. Fidastan geçeceğim ama tehlikeli. Buraya çok kişi atladı. yanı buzlar. Elim yanlışlıkla bazen indir. Adam olmasa e olur. Tam ortadan gitti. Hadi hadi sopa sağlam Yes. nasıl bırakmam. konusu bırakmam. Sadece şeyde bırakırım. Abime gelirse ya da cvd ya da kralsa. Şu üçünden biri gelirse bırakırım. Takı Ne atıyorsunuz? burası lan olaylar olur. Buradan kesen de olur adam. Şuradan şurada rahat bir kişi i̇şte var. Rahat bir kişi vardı. Rahat bir kişi. Fark etmez o orada. Ona bak. Burada yumruk var. Bir yerden vurulmuş. Yerim vurulduysa öldürüyor adam. Buna bakmaya gelebilir. O yüzden biraz temkinli olalım. Çünkü bu şuradaki canavar kalmıyor. Diğeri normal o. Şunu yine at. Zaten. Bir niye çatışmayı göremiyorum ben? Adamı arayışındayım ama. Kimse yok. Kaldım lan. Aha. Böyle pusucular olabiliyor. Karşı kolay görünüyorsun. Bir sonrakine tam ters tarafa geç. Anladın? Aa burada da bir savaş olmuş. Savaşın galibi kim acaba? Abi çok esmcimiz var hatırlamıyor musun? Arkadaş çift MP40 da geziyor. Çok zekalı. Biri. Şimdi 14 kişi var. 12'si biraz biraz olsa, bir dışarıda olsa çok iyi olur. Ben çünkü dışarılarda geziyorum. Proba gitsem Şu evde pusu yapan olur mu? Alayım ufak bir şey bırakayım. Işığını yandırayım. Ben pusu atayım. Artıklı. Asselamun Aleyküm. Yüzme. Adam var. Bak bak oldu hala elimde. Su savaş. Ben şimdi arkaya doğru bir koşacağım. Kesin aldı o Hadi şu ağaçta bir uzatalım. Ama adam vardı. Gördüm ki. Şu klubeye girelim. Adam çıkmazsa iyidir. Oha, nereden sıkılsın? Aşağıdan sıkılsın. Hay Allah ya. Aha orada. Oğlum, ufak pencereden de vurma artık. Bak buraya geleceksin. Benim taktiği yapacağım mı? Burası. Temkinli olmam lazım. Bu şey değil. Yine değil. Bak. Siz de yapabilirsiniz. İğilmede kalın. Yoksa tekrardan yapmamız gerekiyor tam kafasını çıkarıyor. Vurmaya çalışıyor. Ya. Ona çıkardı kafasını bakıyor öyle Bakmaya da korkuyorum Bunda kesin bir drop silahı var da O bismillahirrahmanirrahim Stüroysu var Kaçım Sen gelmeyeceğim mi alana ya arkadaş alana gelmeme taraftarı ve alana koşuyor. Biz de fırsattan istifade ediyoruz. 8 nedir lan bunu söylemek? Elen adam. Abi o kadar mermi harcam. Git adam elensin. Biz canımı 20 bırakmış ha. Farkında bile değilim. Bu maç finansam çok iyi olacak. Ben biraz. Tamam bak ya. Hep grozlerle demik stokuza falan çıktı. Sıktı çok kötü. Çok peki hızlı bir. Oh, Seri sıktı baya. Şu odunları da saklanır miyim? Hadi be. Hadi. Eh, tamam. Yine kılı, kılı kılı kutlardık. Şimdi. Bir dakika. Benden başka beş kişiler. Beş kişinin bir kişinin alıp birinci olursam çok iyi olacak. Hatta ben plan yapıyorum. Adam geliyor. Adıda Osmanlı. Türkler'e like atalım. Beni. Türkler like Şu an artı ee. Lewis'e platim 2. Güzel. Yav. Bir tane daha bundan. 400 hasar vermiş şimdi ya. 2 adamlık hasar vermişim. Ama beleş. Tabii sin. video 20 dakika olmuş. Ben sorayım dedim be gel. Bir der maç 19 17 dakika falanmış. Hepize bay bay. <gülüyor> kanalıma abone olun, <olmayı, gülüyor> like <gülüyor> atmayı unutmayın. Hoşça kalın.